Bak, onu baştan söyleyeyim. Şimdi mide ve yemek borusu yanmanız mı var? Bundan bir Türk kahvesi fincanı dolusu alın, mide yanmanızı ve yemek borusu yanmanız için bulunmaz bir nimettir. Hele hele akşam yatağa giderken, kocaman bir su bardağı değil, işte benim masamda duran, bu kadar yaklaşık 100-150 mililitre taze sıkılmış havuç suyunu, İçtiğiniz zaman yemek borusu yanması, reflü ve mide yanmasına karşı nasıl bir başarılı uygulama olduğunu hayretle göreceksiniz.